Merhaba teknoloji takipçileri. Merhaba arkadaşlar. İnternette dolaşırken 3000 lira bandında ve tüm oyunları ultra ayarlarda açtığını iddia eden bir oyuncu kasasıyla yani bu yanımızda duran kasayla karşılaştık oyunlara bakalım alırken diyorlardı ki işte GTA B, ne B, varsa CSGO, her şeyi ultra'da açar bu diyorlardı bilgisayarı ofise getirdik kurduk gördük ki ekran kartında bir sıkıntı vardı sonra firmaya geri gönderdik burada isim vesaire kişi hiçbir şekilde vermeyeceğiz bu arada onun dışında firmaya gönderdik hemen hızlıca değişimini yaptılar yenisini taktılar ama burada şöyle bir detay var içindeki ekran kartı muhtemelen mining'den, mining'den. çıkmış bir ekran kartı Baba Yorgun arkadaşlar onu söyle çok sesli çalışıyor zaten belki de mikrofona yansıyordur sesi diyeyim sizlere oyunları kurduk içine olayımız burada Grafiklerin ultra olup olmadığını sizlere göstermek. Grafik ayarlarındayız. Bir aşağı doğru yavaş yavaş inelim istiyorum ben. 1920-1080 yani full eşli çözünürlükte oynayacağız ama abartmaya gerek yok şimdi. Her şey Texture full. Kalitesi. Gırtlak dolu arkadaşlar, gırtlak dolu yani. Biri hala ultra olmuyor o yüzden benim halde bu arada. Desteklenen en yüksek Aynen. seviyede hepsi açık. Yani, yani adam aslında olabilir. burada iddiasını tutturmuş mu tutturmamış mı ya da kaç FPS alabiliyoruz oyunu açtığımızda onu doğrudan görüyor olacağız şimdi. Aa. Helikopter indir abi daha <gülüyor> manyak, deli manyak bir şey yapalım. Şöyle bir helikopterimizi alalım. Yandan da gözüm FPS'te de yüksek yani kötü değil. Ultra'da mıyız? ultra O zaman ben oynuyorum ama... iyi kaldır indiririm uçağı. Kaldırıp indirme de iyiyimdir yani. Şöyle bir havalimanına doğru çekersen. Gölgeler falan baya güzel bu arada arkadaşlar. Şu yani güzel. hani suyun parlaklığı olsun, güneşin vurma açısı olsun her şey net bir şekilde gözüküyor. Ben şaşırdım çünkü 3000 TL'ye böyle bir şey almak, evde vakit geçirmek istiyorsanız ya da kuzeninize, kardeşinize bir hediye olarak düşünüyorsanız... Ama burada şu detayı da unutmayın evet. abi. Ekran kartımız ikinci el Muhtemelen içindeki malzeme nerdedik diye daha ürün sıfır değil. Bozuk çıktı hemen değiştirdi adam. Garantisi benim mantayla çalışıyor biraz. Aklında emeyelim. Düşünebilir mi? Düşünebilir. Patlayacak. Nereye abi yolculuk? Şehirde biraz kaos. Ondan sonra zaten diğer oyunlara bakacağız. Aa golf oynuyor. Güzel golf ortam. Oynuyor. Böyle evet, bir ortamda oldun mu? Bulundun mu daha önce? Tabii hep golf, ben de. golf oynuyor. Golf bende. Babam mesela hani ayda bir falan böyle oynamazsa yani. rahatsızlanıyor baya. Evet şehre ulaştık. FPS 60 ile 70 arası. En yüksek çıktığı anlarda bile hani 98 ile 100 arası kaldı. Bir aduket çekeyim mi şuraya doğru? Çek. Sonra ben alıp sağ sola salça olacağım. Ben şöyle bir 5 yıldız yapsana o zaman. Şunu mu istiyorsun? İlla katliam Tabii. mı istiyorsun yani? Katliam geliyor ha, bak bu. Iyi. Ay, sen de Kendimi de öldürdüm. Anladım. Evet, CS, hala 48-49-50'lerde gidiyor. Güzel, ultrasını verdi. Şimdi zaten GTA'da veriyorsa diğer oyunlarda banko verecek. Ama yine de göstermeden olmaz. Adamlar öyle CSGO, Valorant Bu arada 267'ye falan çıktı şu an. Diğer oyuna bir hızlıca geçelim. Arkadaşlar, CSGO'yu açtık şimdi. Oyun yüklendi ve doğrudan ayarlara girdik. Çünkü en önemli konumuz bu biliyorsunuz. Bütün ayarlar sonuna kadar açık, desteklenen tabii ki. Bir ölüm maçına girdik. Her şey yüksekte dedik ve yaklaşık 90-100 arası FPS alıyoruz. Bir e-sporcu da FPS Hayır değil ama yeterli mi? Yeterli. Yani evde böyle keyif anlamında... Sen de bayağı <gülüyor> oynuyorsun. Cesetli yani alamadım ben ama nasıl istiyorsan öyle alıcı. Adam 2 iki saat indirdi başka. Abi ben bayağı şu tavukları falan vurmayı seviyorum onlara vurmayaydın. yazık hayvanlara ya. Nasıl FPS'imiz 100 120lerde akış nasıl hocam? Rahat akış mı? bayağı iyi yani şu tavuğu bir daha patlatabilir miyim ben? Zaten, Zaten vuramıyorum tavuda. Tavuğu bile vuramıyorum burada ne işin var derler adama değil mi? Yanlış hedefleri ele alıyorsun bence. Nereye vuruyorsun? onlar değil. Düşmanları vursan daha iyi olur sanki. Abi ben daha yerine. zararsız şeyleri ateş edip böyle kendimi tatmin etmek istiyorum. O zaman duvara tara o zaman. Duvara şey yazalım mı? Web Tekno. Ya o biraz zor olur. Yani duvara ve tekno yazarsan Rusya gelip arkandan vurur öyle. <gülüyor> CSGO yeter. Sen de zaten üstün yeteneklerini arkadaşlara gösterdin. Yaklaşık 100 <gülüyor> FPS alıyoruz. Bence gel bir de sıradaki oyuna bakalım. Aynen öyle. Valorant'a doğru geçeceğiz. Şimdi Ozan'ın mükemmel Counter oyunundan sonra sıra geldi Valorant'a arkadaşlar. Bir de Valorant'ta bakalım. Çünkü adamların listesinde Valorant'ta yazıyordu ki zaten çok fazla ultra hani mesela bir GTA kadar sistem istemeyen bir oyun. Hemen şöyle grafik kalitesine geliyorum ve ben zaten videolarınca her şeyi yükseğe çekmiştim. Ben şunu da çok merak ediyorum arkadaşlar. Aranızda mesaj Mesela şu oyunu açar mı? boyunu açar mı? Abi şunu deneyin dediğiniz bir oyun varsa onu da yorumlara yazarsanız eğer Web Tekno Plus'ta da bununla alakalı ayrı bir içerik üretir. Sizlerle paylaşıyor oluruz diyelim ve yavaştan grafik kalitesine doğru devam en edelim abi. Hocam. Kimi seçeyim? Söyle bakalım. Bak şurada var bir tane senin? Çinli bir abla var ya. Bunda biraz FPS yalnız yüksek bir oradan. Siz de görüyorsunuz. 140'larda dolaşıyoruz. Lan bu oyunu daha önce hiç oynamamıştım. İlk kez şu anda izliyorum oluyor. desem. Valla. Evet, arada bir ya. Şey kafası var bunda. Oy adam vurdum vardı gördün mü? Ben de vurabilir vuramadım. Bayağı düşürdüm ama. Oyun biraz böyle tarzıyla Fortnite'a da benziyor gibi dedim ya. Yani ilk böyle kez grafik diye. tadı ama olarak aynen bir tık andırıyor. Bir tık benzerliği var gerçekten. Eyvallah onu vurduk güzel bomba kurmaya çalışıyoruz bomba kurmak dedin de aklıma şey geldi ya Half-Life'ta içerideki kırmızı butona basanlardan mısın değil misin basanlardanım ben bilmiyorum. de basanlardan içeride bekliyordum bir de böyle millet deliriyordu eski oyunlara da daldık biraz ama eski oyunların tadı ciddi anlamda hani şu anda çok yok benim için Buyek 3'çüyüm Half-Life'çiyim bu da fena değil ama yine de onlar daha iyiymiş gibi geliyor bana yani oturup onları saatlerce oynarım şu an 144 Hz monitör olursa rahat rahat oynayabiliyorsun evet, orada bir rahat. sıkıntı yok o zaman şimdi yavaş yavaş videonun kalanına doğru geçelim arkadaşlar Şimdi oyunlarımıza baktık. Harbiden de adamlar vaat ettiğini verdi. Bilgisayar ne kadar ikinci elde olsa aslında. Yani ekran kartı falan ağlı üzeri tozlu mozlu vesaire. Tabii ki de zaten 470'in sıfırını şu Aynen. an bulma şansımız yok. Toplama ama hani fazlasıyla topla toplama gerçekten. Yani. Şöyle çok az teknik özelliklerinden de bahsedemem ama çok fazla çılgınca girmeyeceğiz. Buyur abi. Şimdi teknik özelliklere baktığımızda burada Xeon bir işlemci var. Aslında Xeon işlemci daha çok böyle workstationlarda falan iş amaçlı gördüğümüz bir işlemci. Fakat burada beni memnun etti açıkçası oyun performansı. x 5000 660 kullanılmış bu cihazda. 16 GB bir RAM var ama RAM'lerin şu anda mega çok girmeyelim sizi boğmamak adına. Ekran kartı da zaten videonun başında sizlere çok kısa söylediğim gibi RX 470 olarak konulmuş. Kim bilir kaç tane ethereum kazdı o ekran çok kartı. Çok fazla Ama gün sonunda baktığımızda aslında satıcının vadettiğini veriyor mu? Veriyor. Ve tabi sizlerin de merak ettiği şeyler varsa hani oyun anlamında bunu açar mı onu açar mı gibi şeyler. Onları da zaten değerlendiriyor. Olacağız. Videonun altında bekliyoruz sizlerin yorumlarını. Aynen öyle. Böylece de arkadaşlar Videomuzun yavaştan sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda 3000 liraya bu sefer kazıklanmadık. kazıklanmadık Fena yok, değil, aynen. Ya. Fiziki bir garanti belgemiz yok ama olsun. Sonuçta 3000 liraya ultra da mal ettiğini verdi. Sıkıntı yok diyelim ve videomuzu kapatalım. Şurada aşağıda beğen butonu var. Eğer beğendiyseniz ona basabilirsiniz. Ve tabii ki düşüncelerinizi yorumlara bırakmayı, ekranda bulunan bağlantılardan da diğer web tekno içeriklerine gitmeyi imal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.